Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orjinal yayınların hazırladığı T.T.A.Y.T. Geometri Soru Bankası kitabında üçgenle benzerlik konusundaki oranlı bölen nokta testinin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Çözümlere başlamadan önce şunu söyleyeyim. Çoğu yerde buna değinilmez ama bende de konu anlatımında da vardır. Yani konu anlatımında soru üzerinde vardır. İşte oran mantığını kullanmak diye hep söylerim. Burada da bu kitapta da bu şekilde değinilmesi de açıkçası çok hoşuma gitti. Şöyle 3'e 2 oran varsa oran mantığını kullanın derim ben. Önceden şöyle eşitlik varsa eşitlik mantığını kullanın diyordum. Ne yapıyorduk? Orta taban çiziyorduk buradan böyle ya da buradan böyle. Burada da eşittirdeki mantıklığı, mantığı kullanmak gibi düşünebilirsiniz. 3K, 2K oran varsa burada oranın mantığı nasıl kullanılır? Kaleminizi oraya koyacaksınız. Ya böyle paralel çizeceksiniz ya da böyle paralel çizeceksiniz. Mantık bu. Gerçekten bu başlık altında da şöyle bir testin olması da burada çok aşırı derecede hoşuma gitti. Çünkü benzerlikte en sıkıntılı yaşanılan kısım bence burası. Evet. Birinci soruya bakalım Şimdi ne diyor. Burası 2K burası 3K verilmiş. Evet. AD uzunluğu 3K DC uzunluğu 2K verilmiş. Hocam oran var burada oranın mantığını kullanacağım. Oranlamanın olduğu yere kalemini koydum. O paralel çizdim. Şuraya paralel çizdim. Çizince paralel oldu? Hocam şurası 90 burası da 90 oldu. E o zaman burası da 90 oldu. Bir 30-60-90 üçgen çıktı. 90'ın karşısı 8 30'un karşısı kaç oluyor? 4 oluyor. E şimdi bizden ABX deniyor. Hocam temel orantı var. Şunlar birbirine paralel. E, 2'nin 5'e oranı 2K'nın 2 artı 3K yani 5K'yı oranı eşittir. 4 bölü X olmaz mı? Evet 2 katı 2 katı. İkisi de böylelikle 10 buluruz ya da işler dişler yaparak sonuca ulaşabilirsin. Cevap 10 çıktı geldik 2'ye. Şimdi ne var burada? Hocam burada hemen 90'ın karşısında eşitlik var. Aklına belki muhteşem 3'lü gelebilir. Çizdin e, bir şey çizince muhteşem 3'lü çizince ekstra bir özel bir durum oluştu mu? Oluşmadı. Bir şey çizdiğinde özel bir durum oluşması lazım. E peki, o zaman sildik. O zaman ne yapalım? Şuradaki oranın mantığını kullanmaya çalışalım. Kalemini oraya koydun. Ya buraya paralel çizeceksin ya buraya paralel çizeceksin. Ama üçgen oluşması daha mantıklıydı. Şuraya doğru paralel çizdiğimiz zaman. Hocam şunlar birbirine paralel. E, bunlar da birbirine eşit. Ne çıktı burada? Orta taban. Ya da hocam temel orantı 1 bölü 2'den 8 diyebilirsin. E, bunlar paralel ya. 90'sa burası da 90'dır. Dolayısıyla burası da 90. 16 ise burası kaç yaptı? 8. E, bu ort taban çizgisi ya bu da iki eşit parçaya bölünecek. 14 değil dikkat. Tamamı 2 eş parçaya bölecek yani 16'yı 2 eş parçaya böleceksin 8'e 8 olacak 6 kaldı e burada Pisagor artık 6 8 13 geninden de kaç buluruz 10 olarak buluruz örnek 2 10 çıktı geldik örnek 3'e sen şimdi burada oran verilmiş burası K iken burası 2K verilmiş yazalım e, FE uzunluğu K iken burası AF uzunluğu 2K verilmiş Hocam ben bu oranın mantığını kullanmalıyım. Ne yapacağım? E, kalemini koydum buraya. Hop bir paralel çizersen olay bitti. Çünkü şununla şu paralel verilmiş. Şu ikisine paralel çizmek en mantıklıdır. E çizince burada bir temel orantı çıktı mı arkadaşım? Çıktı. Temel orantı sayıya bak burada. Hocam şunun tamamının oranı. 2K'nın 3K'yı oranı eşittir. 4 bölü A mı? Evet 4 bölü A. Hocam K'lar sadeleşti. 2 katı 2 katı A'yı 6 buluruz. A 6 ise... Hocam şunlar eşit olduğu için şunlar da paralel olduğundan taban mı çıktı büyük üçgende? Evet. X de böylelikle kaç buluruz? 12 olarak buluruz. Evet cevabımız 12 oldu. Kaçıncı soruda? Üçüncü soruda. Geldik dördüncü soruya. Evet. BD uzunluğu K iken AD uzunluğu 2K. Burası K iken burası 2K. Bazı arkadaşlar bunu menoloğustan yapabiliyor. Ama menoloğustan müfredat dışı müfredatta yok arkadaşlar. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Burada bu oran mantığını kullanacağız. İster buradaki oran mantığını kullanmaya çalış. istersen buradaki oran mantığını kullanmaya çalış. Hadi buradakini kullanalım. Şuradan şöyle bir paralel çizecek olursam. Hocam 2'ye 1 oran var. 2'ye 1 oran olacak. Bir de burada bir kelebek benzerliği çıktı mı çıktı. Kelebekteki oran 1'e 1 bir mi? Evet. Burada da 1'e 1 bir olacağı için burası 2 mi oldu? Aynen öyle. Şimdi şu paralelliğe bakacak olursak. Yukarıdan aşağı 2'ye 1 oran olacak. Yukarıdan aşağı 2'ye 1 oran olacak. Burası 4 E hocam yukarıdan aşağı 2'ye 1 oran var ya. O zaman burası 8 olacak değil mi? Evet x8 mi? Değil. Dikkat et. Buraya kadar 8. Burası da 2. X'i ne buluruz zaman? 8 artı 2'den 10 diye buluruz. Bak menolos'a falan gerek yok. Eskiden menolos varken de ben zaten bu oran mantığını kullanın diye hep söylüyordum. Evet. Sınavda çıkar mı? Çıkabilir. Menolos diye kimse itiraz edemez. Çünkü oran mantığından çıkıyor arkadaşlar. Geldik örnek 5'e. Bak ad uzunluğu k iken burası 3k verilmiş. k iken dc 3k verilmiş. Sonra burası A iken burası 2A verilmiş. Burası A iken AF uzunluğu 2A verilmiş. E hocam şunlar paralel verilmiş. Oran mantıklarını kullanacağım. Hocam şuradan mı şöyle paralel çizeceğim ya da buradan mı böyle paralel çizeceğim? Yok şu paraleller doğrultusunda paralel çizeceğiz. da nereden çizebiliriz? Onu da şuradan şöyle çizeriz. Olay biter. Bak şöyle çizince hem bununla bu paralel oldu hem bununla bu paralel oldu. Yani şöyle bir paralellik oldu. Sayı burada buradan başlayalım. Hocam temel orantı var burada. A bölü 3A eşittir. 4 bölü, A, 4 bölü N diyelim. 4 bölü N. Şunlar gitti. 4 bölü 3 12. N'i buradan 12 bulduk. işler dışlardan. Hocam N 12 ise şimdi de burada bir temel orantı var böyle. Hocam 3K'nın 4K'yı oranı 3K bölü 3K artı K. Çünkü X'in 12'ye oranı eşittir. X bölü 12'ye eşittir. Hocam burada K'lar sadeleştir. 3 katıysa 3 katı. X'i de böylelikle 9 olarak buluruz. Güzel soru. Geldik örnek 6'ya. Evet burada ne yapacağız? Bu oranın mantığını kullanacağız. İki ihtimalim var. Ya buradan buraya paralel çizeceğim ya buradan buraya paralel çizeceğim. Sanki şurası daha mantıklı değil mi arkadaşım? Evet şuraya paralel çizdik. Ama paralel çizdin ya paralel çizmeyle kalmasın. Şimdi burada paralel çizdik. Çok güzel. Paralel çizince bunlar da eşit olduğuna göre ortalama oldu. Hocam burası x bölü 2 ise burası da x bölü 2 oldu. Sonra bunlar paralel ya. Z'den dolayı burası da 90 derece oldu? Evet. Bu arada ort taban çıktı. 5'te burası ne olacaktır? 5 bölü 2 olacaktır. Ee, artık burada Pisagor. Hocam bu 5'in yarısı. Hocam bu 12'nin yarısı. 5, 12, 13 üçgeni. E burası da 13'ün yarısı olacaktır. X bölü 2, 13 bölü 2 eşitse. X de böyle ne gelir? 13 gelir. Yani cevap böylelikle 13 çıktı arkadaşlar. Daha farklı bir yolu var mı? Var. Yani sen buradan şöyle dedik çizebilirdin böyle buraya. E, burada da ort taban oluşabilirdi. 5 5 derdin. 6 ise 12 derdin ortalabandan 5-12-13 de çıkabilirdi ama şu oran mantığını kullanmanız açısından bu çözüm yöntemi bence bir tık daha uzun olsa bile daha etkili ve daha önemli. Çünkü bu sayfadaki soru tiplerini anlayabilmek için arkadaşlar. Evet böylelikle bu testi bitirdik. Güzel bir testi. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda ÖSYM tarzı testlere geçiyoruz. ÖSYM tarzı test 1'de. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.